Arkadaşlar ben ülkem, burası benim ülkem. Ben Dilara. Ben Rüveyda. Bugün çok değişik bir oyun oynayacağız. Bir oyunu size Dilara anlatacak arkadaşlar. Arkadaşlar Mystery Drink Challenge yapacağız. Yani gizemli içecek challenge'ı oynayacağız. Rüveyda burada. Rüveyda bizim içeceklerimizi hazırlayacak içeride. Biz kesinlikle içinde ne olduğunu ve hangi karışımların ne içerdiğini bilmeyeceğiz. 4 tane içecek hazırlayacak bize. Biz onu teker teker tahmin etmeye çalışacağız. İçinde tam olarak ne olduğunu bir kağıda yazacağız. Sonra karşılaştıracağız. En çok bilen ve en çok puan toplayan bir ödüle sahip olacak. En az puanı, yani daha az puan toplayan kişi de bir ceza alacak. Ödülle cezayı anlatacak kişi Rüeda. Önce ödülü söyleyeyim. İsterseniz biraz heyecanlanın. 100 dolar. Yey! <gülüyor> 800 lira. 800 lira. Peki ya ceza? Ceza, bütün yaptığım içecekleri birbirine karıştıracağım. Az Aa. Puan. Aa! <gülüyor> az puan alan da bu içeceği sonuna kadar içecek. Sonuçta evet arkadaşlar video başlıyoruz. Şimdi Rüveyda kamerayı alacak içeri gidecek içecekler hazırlayacak dil arayla biz de içeride demek diyeceğiz ve görmeyeceğiz. Video başlıyor. Al bu kabı Hadi gidiyoruz. Hadi git. Evet arkadaşlar kamerayı ben aldım. Ee, burada içecekler hazırladım. Süt var, kola var, aysti var, ayran var, soda var, kaprisan var, narlı meyve suyu var, kahve var. Muhtemelen onu tahmin edemeyeceklerini düşünüyorum. Yapabileceğim en iğrenç içecekleri hazırlayalım o zaman. Şimdi. <gülüyor> Kolayla, ıy, kolayla ayran muhteşem. Biraz kola koyalım. Kolayla ayran mı daha kötü olur, süt mü daha kötü olur ona bir miktar kararsız kaldım ama sanırım ayrandan yerine seçim yapıyorum. Kokusu bile kötü oldu bir yandan. Üstüne de bence kaprisanı bunlarla birlikte anlamama ihtimalleri çok yüksek. Onun için kaprisanı koyalım. Biraz baskın olsun bari kolaylaşır belki. Orada onların elimde neler olduğundan haberi yok. Onun için tahmin etmeleri çok kolay olacak. Kapsan alacağım muhtemelen tahmin etmezler. Aynı zamanda ben de kağıda yazayım. 4 içecek var. Karıştırma ihtimal çok yüksek çünkü. Kola koyduk, ayran koyduk, kafe, süt. Tamam. Şimdi sıradaki içeceğime geçeyim. Narlı meyve suyu. Tadı baskın mı? Ey! kendinden de çok içmiş bozuk mu acaba evet hala var ee, yanına süt şey <gülüyor> smoothie gibi oldu bunun içinden eğer soda koyarsam tadını çok değiştirmeyecek ama zamanlı olarak muhtemelen tatsız olduğu için asitli olduğu için soda'yı anlayabilirler onun yerine o Bu ne ben bunu daha önce içmedim grapefruitlu grapefruitlu sodalı bir şeyi şunu koyayım bunu yazalım. Nar suyu. Süt. grapefruit, Bu soda. Tamam. Şimdi kahveyi tercih edeceğim. Kahve. Ne koymadık? Şu çıkışaplardan koymadık. Bunları ben de merak ediyorum. Koyarken bir tadına bakayım. Ne var içinde? Turunçgiller ve propolis. Danone gibi kokuluyor. Ee, çok <gülüyor> kötü. Her şey standarttaki tadı da o kadar kötü ki yani biraz bırakıyorum da yapsam sonra karıştıracağım şey için. İlk başta ha kahve koyduk. Kahve, şat. Bunların yanına mı yakışmaz? Eee... Soda koyalım. Açacak... Ya açacak alıp geliyorum. Ya da acaba sodayı... Sodayı karıştırmayalım şimdi, ihtiyar yapmam Zaten orada kullanmam gereken içecekler var. Bu ne? Kola kafein, B vitaminleri, kalanı çıkardığı bir şey buna... Yani, terikliğinden çok tatlı Buna da kolay enerji yazıyorum. Şimdi son içeceğimde süt tercih edeyim. Ice'li koymadık. Ice'li açalım. Evet Ice'li çok seviyor. Ice'li tadını alabileceğini düşünüyorum. Onun için tadını alamayacağı bir şey daha eklemek istiyorum üstüne. Süt, ice de... Acaba sütle ayranı ayırt edebilirler mi? Onu düşünüyorum. Ee, kola koysam anlaşılır. Onun yerine biraz daha kaprisan eklemek istiyorum. Şimdi ne koyduk? Süt, kaprisan, ice, ice de. Ice kaprisan ayırt etmek hazır. Evet arkadaşlar, içeceklerim hazır. Kağıtlara yazdım. Şimdi içeriklerim de Arkadaşlar içecekleri hazırladım, yerleştirdim şimdi Mehmet'le Nidara'yı çağırma vakti. Gelebilirsiniz, hazır. <gülüyor> o zaman videoya geçelim. Evet, yarışmacılarım geldi. Başarılar diliyorum. Size de. Kesinlikle kazanacağımı ben düşünüyorum. Ben de kesinlikle kazanacağıma inanıyorum. Evet siz zaten tamam. ben ben, sen ısrar başlamabiliyordunuz. Şimdi sırayla içecekler, kağıda yazacaklar, bize gösterecekler. En son oradan hesaplayacağız kim ne kadar kazandı doğru bildi. En son iğrenç olan şey. Şimdi şöyle yapacağız değil mi? Dilaria içecek, yazacak. Evet. Ben görmeyeceğim onun yazısını. Evet, sonra tersi veririz. Onun içtiği şeyin aynısını sen içeceksin, sen yazacaksın. Okey, tamam. Bana göstereceksiniz. En o zaman iç içe gittikten sonra, içecek bittikten sonra ya da istiyorsanız içer içmez de yazın, birbirinizi görmesin ama. Okey, arkamızı döneriz, birbirimize yazacağız. Hazır mısın? O zaman video başlasın. Başla. Oof. Bence çok çirkin değilmiş ya. Çirkin olsaydı şu kadar tepki verirdi. Bekle, ben de için Ondan sonra birlikte yazdım. <gülüyor> Güzelim, beğendim. Bayağı iyi. Ben de güzel değil de. Güzel. İçinde seni sevdiği şeyler. dilerdim. Ama senin de sevdiği şey. N'olur. Ne neyse, Kesinlikle tahmin ettiğimi düşünmüyorum. Eğer dördünün dördünde de kimse bilmezse... o zaman Kaç malzeme? Evet, hepsinde üç tane var. Eğer kimse içindeki üç şeyi de bilemezse, o zaman kağıtlarınızı atmayın. Bildiklerinizden artı puanla hesaplayacağız. O zaman başına bir yaz. Evet. He. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Hihihi. <gülüyor> bir, iki, üç. Kola, ketçap, gazoz. I still lime, kola, süt. Hayır. <gülüyor> Ama da... şöyle bir daha gösterdiler. Dilara. Dilara'nınkilerin hiçbiri tutmadı. Mehmet'in de sadece bir tanesi tuttu. Gazoz tuttu galiba. Ya da ketçap tuttu. En, en son göreceğiz onu. Evet. Şimdi ikinci de. Evet. Ben bu başlayayım sen başlayacaksın. mi başlayacaksın? Evet. Bu evet. Hadi tamam. Hadi bakalım. Nasıl? Çok kötü. Nasıl? Bu çok kötü. <gülüyor> bayağı kötü. Tamiranca. Zaman. Bu kadar mı lan? bayağı kötü. Evet artık. Dur ben de içeyim. Ondan sonra aynı ambulansla. Evet ben Ali Pafla stadil araya göre. Hayır <gülüyor> yok ben de. <gülüyor> ya. Bu iğrenç bir şey ya. <gülüyor> Dolaptaki şeyleri bilmemeniz tabii burada çok büyük avantaj. Ama orada bazılarının sade hallerini de ben sevmedim. Karıştırılmamış halleri de bence çok kötüydü. <gülüyor> ne olabilir ki bunlar? Bu kadar iğrenç ne olabilir ya? Üç malzeme yine evet. değil mi? alamıyorum size. Gerçi acı sosu. What's also that Ya inanamıyorum size ya. Mehmet kullanmadığım şeylerin listesini çıkarıyor. Hiç tahmin edilebilecek bir şey gibi durmuyor ya tahmin. Oh! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gösterin bakayım. Elara. Evet Mehmet acı sos, sirke, kola demiş. Hiçbiri tutmamış. Dilara ayran soda pancar turşusu demiş, onun da hiçbirini tutmamış. Oha, <gülüyor> çok, çok Bu sefer ilk ben. Başlayalım. Allah bu tepkiden sonra ben içmek istemiyorum ya. Aa, gözümden asıl, yaş geldi ya. Bu tepkiden sonra içmeni çok istiyorum. <gülüyor> o nasıl bir vide ya? Koklayarak yasmak istiyor. Burnunu da burnundan çekiyor. Hilal'i sevdin mi? Gerçekten sevdin mi? Tepki vermiyor. <gülüyor> Bozuldu Dilara. Abi kötü ama yani şey değil ki. İçindeki şey gerçekten yani düz içerken bir tek de atman lazım yani. Tadı ondan çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Dilara bitir istersen. İçi, birazcık daha ittir, sonuna kadar çek onu. Bu gidiş tekinci şey, de çıksın zaten. Bak değişti. Danşin, Dankin'de bir içeceği vardı, ona benziyor. Gerçekten beğendin mi? Ha. Bu arada ara hiç ama? bilemezseniz İkinize ceza edeceksiniz. 100 dolar benim olacak. Teknik olarak oyun yöneticisi oyunu kazanmış oluyor. Çünkü. Para kısada kalacak. <gülüyor> bir sonraki oyunla saklanacak. Hadi. Ben bir öncekinden dolayı Hiç, hiç. Ben sana yaparım, aynı karışımın içinde neler var biliyorum zaten. Tamam ben. Bakayım mı? <gülüyor> <Renkine> bakayım. <Ben, gülüyor> Nilimin <nilminim> görmeye çalışıyorum. Zengin'e <gülüyor> <gülüyor> bakayım. <gülüyor> Mehmet bir daha içsene. Daha iyi anlattın. <gülüyor> ben ya, çok kötü bence. Bütçeyiz yanına da. 1-2-3 Dilara kahve, soda ve süt yazmış. Bir taneyi tutturmuş. <gülüyor> Mehmet acı sos... Ya acı sos böyle bir tat mı ya? Değil aslında Şimdi sana acı sos karışınca... getireceğim en azından... Yani acı sos sevdasından bir kurdurayım acı Ama işte acı tatlılığıyla belki acılığı gidip o iğrenç tadın bu olduğunu düşünüyorum. Tamam, ee, acı sos, kahve, Kolay şey, yani acı kalsın. sos, kola, soda. Hiçbir çıplamış İyi güzel. Devam. Ben şu anda... Sen de. Abi, bir dakika. Onu bir karıştırmak gerek. İyi. Ne olabilir ki? Dibe çökmüş. Onu karıştıralım. Gel taş, kağıt, makas yapalım. Kim kazanırsa, kışın şey kaybederse o içer. Nasıl kim kaybederse o içer? Sen başla. Önü ilk ikiye ben başladım. Önden bayanlar da iyi ki sen başladın. Sonra ikinciyi kendim içeceğim dediğin için de. Ha bayan var. güzeldi ama. Ben beğendim bu arada hepsini yani. Tamam. Gel taş, kağıt makas. Sen düşünüyorsun? <gülüyor> Bekle bekle. Oyun yöneticisi hanımefendi de gelsin. Bakma aşağıya bakma. Aşkım aşağıya nasıl bakabilirim saçmalama? Kutu var kocaman. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Artık bir tane bilin yani. Dilara bile de ben bilemem. <gülüyor> Ay o da çok kötü. Bunda seni sevdiğim bir şey var. Sana kıyak geçtim Bunu anlarsın diye düşünüyorum. Ne içiniyorsun da bunları? Kuru ama ağrıma geliyor. <gülüyor> Tadı belli oluyor öyle. Dilimizin üzerinde farklı yerlerde farklı algı dokuları olduğu için her yere bir bulaşsın da tadını alalım kafasında insan. <gülüyor> Mehmet'in sadece acı dürtüsü çalışıyor galiba. Hı. Yuttum sıra sende. Hiçbirinin acı yok muydu? Acıyı ha. anlarsınız diye düşündüm çünkü ikiniz acıyı ağırmış, i̇şte de acıyı ağrımşar. Bir acı çok çabuk anlarsınız Bunu diye gel. düşündüm. Ben bir tanesini tahmin edebiliyorum da diğerine şey yapabilir miyiz diye düşündüm. İki tat bunda biraz benziyor. Diğerlerini bilirsiniz bu ayırıcı olur diye düşünmüştüm ama <gülüyor> siz hiç <beni> birini <gülüyor> için bunun hiç bir anlamı kalmıyor. Hayır asit de gelmiyor ağzına anladım böyle hani asiti şey sadece şey tat geliyor evet. Tatlımsı bir tat. Hazırsınız? Hazır mısın? Evet. Ben tamam. Bir, iki, üç. Dilara süt, ice'li, nar suyu iki tanesini tutturmuş. Niye yeah, bebi? Mehmet, ice'li, kakrisa, kakrisa, soda, Mehmet de iki tanesini tutturmuş. Hasiiiiz. Kaç olduk ki toplam? Bitti. Hadi kim kazandı? Hadi bakalım. Yanlarına şimdi artı koyacaksınız. Ben size birinciyi söylüyorum. Hazırsanız. Evet. Hazırız. Kola. Ayran Hayır, lime kola değil, normal kola Aha. Ayran Birinci değil mi bu ayran? Evet Evet Kaprisa Sıfır Bir Ben bunda sıfır çektim arkadaşlar Ben bir aldım bunda, devam İkiye geçiyoruz İkiye geçtik <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Mehmet'emle acı sos, sirke, kola demişti <gülüyor> Nar suyu Süt Hayır. Greyfurtlu soda. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Olduğu gibi koydum ki Bir şey söyleyeceğim, bir daha tadına baksanıza. Şimdi mesela bildiğiniz haliyle Nar suyu, kola? Ve süt. Abi ben o süt şeyini alıyorum. Ama ayran diyorum onun yerine. Ben almıyorum ya? Ayran... Ya ha ayran da var. Yok mu? Hala aynı Greyfurt tadını almıyor musunuz? Oradan o Perrier'in kisi mi? Onun greyfoot tadı greyfoot tadı gibi gelmiyor belli olmuyor onun Ben tattım bunların hepsini Tadıp karıştırdım Onu İki de gözüküyor. ikimiz de bilemedik Evet Üçüncüyü sayıyorum Kahve Yok Shot, O şat dediğim Aktivyan'ın şatı var Ay. Kaka isolu falan Evet <gülüyor> Neyse evet kahve, shot. Kola enerji Olayım olan Kola da olmuyor mu? Hayır İkisinin tatları çok farklı. Bire enerji sıfır. şeyine veriyor içeriye. Soda yoktu değil mi? İçin Hayır. Şey. Soda koyacaktım. Asitten tat vermeyecekti. Sadece asit alacaktı anlarsın diye Evet, sonuncuya geldik. Bir, iki var. Üç var. Sen de bunda aynı şey. ha, süt yoktu. Sonuncu. Bu sonuncuyu söylüyorsun değil mi? Söylüyorum. Süt, Caprican, Ice'di. Evet, sayın bakalım. Ben toplam 3 almışım. Şu iki ve iki. Ben de toplam 3 aldım. O zaman uzatma turuna gidiyorum. Hayda, aynen uzatma turu son bir tane Mecikaz içecek. Yani bir tane hazırlayacağım Bir tane, beş tane koyuyorsun. Tamam. Biz beş taneden kaç tanesini bilebileceğiz. Ama aynı ürünleri kullanmak zorundasın. Kullandığın Şeyler tamam. Kullandığı tamam, tamam. Ben de daha mı zaman... sıkıp Niye bu kadar zorladık bilmiyorum. <gülüyor> <da>. <gülüyor> o zaman Röyda mutfağa gidiyor. Hadi git bakalım. Evet arkadaşlar mutfağa tekrardan geldik. Gerçekten resanet bir performans gösterdiler. Bu kadar bilemeyeceklerini tahmin etmiyordum. Şimdi içecekleri biliyorlar ne kullandığımı. Bu sefer 5 tane şey karıştıracağım. Neler karıştırsam düşünelim. Bu sefer bunu kullanmayacağım. Bu çok hoşuma gitmedi. Ayranla sütü aynı anda ayırt edebileceklerini çok düşünmüyorum. Biraz Ben bilemedim. Birazdan koyayım. Heh. Ceza olarak da bunu içmeye devam ediyorlar Ayran çok oldu. Ice diye anlıyorlar. Nar suyu kaybettim. Kahve. Hatta kahvenin içine biraz daha diyeceğim. biraz seyrek gibi kahveydi. Ondan anlamadılar herhalde. Ek zamanlı olarak hem kola koysam hem de lime. Bu ne? Enerji kola koysam. Ayırsa da böyle yapacağım. Tamam. Yine ne yaptık? Kahve. Evet. Ayran. Hoş geldin. Hoş geldin. <gülüyor> Ayran. Nar suyu. Burada hiç güzel bir şey yok. Hiç koklamış. Kola. Kola. Emerji. Evet. zaman. Şunu karıştıralım. Bayağı dol dolu oldu. köpük olmuş. Burada yani. Bilebileceklerimden çok çöpüşüm ama bu sefer her şeyden daha fazla koydum. Tatları daha çok geçeceğini düşünüyorum. Tabi. Hayır çıkma sakın çık. Dur. O zaman hadi gidelim. Tadına baksan mı? Ben kahve çok sevdiğim çünkü kahve sar basıyor. Hmm. Oo çok kötü. Hmm, çok kötü. Evet arkadaşlar alıyorum yarışmacılarımı tekrar. Biz geldik. Gel bir sene işte, sen bu tarafa geç tekrardan. Hadi bakalım. Size çok güzel bir şey bekliyor. Şu an ee, taş yapmak açtığımız Bu içecek ceza içeceği olacak aynı zamanda. Nasıl ya? Yani ceza alan bunu bitirecek. Bitirecek. Evet. Böyle yani, miydi? Bu en kötü olan Böyle olduğunu bisedim ben bu oyuna hiç başlamazdım. En başında mesela. kamera kayıtlarını izleyebilirsin dedim ki Umarayı hepsini içecek. Numara gidebiliriz arkadaşlar. Evet aşağı. hatta Dilara dedik ki hepsini. <gülüyor> Direkt bu tepki var ondan dolayı ben Ben niye şey. dinlemiyorum konuşan <gülüyor> <gülüyor> ben, ben de niye böyle bir sorun var bilmiyorum da. Tamam taş kağıt makas ilk şey yapan kaybeden. Bir saniye. Tamam. Üçte bitti. Üçlü. Üç tane taş kağıt makas yapın. Üç olan kazanır. Ay bir ya yeter <gülüyor> bir. Bir mi iyi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen da içeceksiniz bu gidişle <gülüyor> <gülüyor> <Aa! gülüyor> <gülüyor> Buyurunuz Bir saniye İçinde 5 tane malzeme var yaz bir yandan Unutma yani içinde ne var diye Ben tattım bu arada baya kötü tadı Parayı al Çöp kutusu şurada kusmak isteyen <gülüyor> Hallere bak ya. Ş şey gibi test yapıyor baktı. gibi <gülüyor> gibisin aşkım. Buldun mu? Cezalı içeceği ikinci kez içiyor anladın mı yani? Hani benim için gerçekten ceza. Birazdan tadına bakınca da çıkaracağım muhtemelen. Pek mutlu bir içim hali ama, Devam ki. Ben yırtmak istemiyorum. Iların ne herhalde beğendi, içecek gibi görünüyordu. Tam o tarafa git bende. Onun için ceza değil ben bunu kesinlikle düşünmüyorum ya. O sporcu şekilleri yapıyor. O topları. <gülüyor> Yok bu hiç olarak... şey verdi bana. Beş malzeme değil mi? Evet. Sonuncusunun ne olduğunu bulmam gerekiyor <gülüyor> Sen önce beşini de bul. Dört tane yazdım, beşinciyi arıyorum. Dur bir dakika aşkım. Kopya çekiyorum. O, oğlum, o zaman yapma. O iğrenç nereden çıktığını merak ediyorum. Gel. Bence içinde ben saf olarak içip de beğenmediğim tek bir şey var. O bence bozan şey. Allah Allah. Tobi her videoda olmak zorunda değilsin. Bakayım, Tobi de beğendi, yalıyor seni. Tamam, ben hazırım. Hadi, hazır mısın? Hazır mıyız Tobi? Tobi dur, in aşağı. İn aşağıya aldım. Aferin benim oğlum abi. Hadi bakalım, 1-2-3 Dilara, kola, kahve, greyfurtlu içecek, Aktivya şeysi, süt yazmış. Mehmet nar suyu, kola, lime, süt, gazoz, sirke. Şimdi birincisi şunu sormak istiyorum. Sirke ve gazoz şimdiye kadar söyledim mi diğer saydığımız listedeki? Hayır. Onu yazmadım. Şimdi içindekileri sayıyorum, artık koymaya başlayayım. Kahve. Bu. Ayran. Nar suyu. Kola. Lime değil, değil mi? Kola enerji. Aynen kolay enerji. Sen enerji mi yazdın? Grafit var mıydı? Hayır. Süt var mıydı? Grafit de olan be, bakalım. Ben bu hesaba göre hiçbir şey bilemiyorum. Bir tane bildim ben. Nar suyu. Sen? Sen bir bildim ben iki bildim. Hayır. Den den den. E o ten. farklı. Enerji direkt kolay enerji Aynen. yazdım ben. Ya, ben de kolay enerji yazmıştım. Kola enerji kahve. Ben kola enerjinin tadını bilmiyorum ki normal. Biliyorsun. Ben sana bir ara bunu çok içiriyordum. Ya, çok içiriyordum dediğim bir tane içmişimdir tek başıma. Red benziyor tadı. Bir tat tadına. Aynen bir tat tadına. Bak şimdi bunun tadını bilseydim bence oyun değişebilirdi yani. Ama Redbull'a Bull'la benziyor diyebilirsin. Bir saniye tam tadını alamadım. Bitti ya, bitti içecek. Bak. Ama varmış. Evet. Peki şu durumda tekrar toplayın. Son puan durumda. Bir tane bilmişim, neyini toplayayım? İki bilmiş, bir bilmiş ya. O zaman Dilara kadar da... Ya. Çok de yaptın de mı bunu? Çok de yaptın de mı bunu? Yaptım. Tepesine kadar koydum. Hepsini içmeniz zorunda mı? Evet. Ondan, Ondan Dilara'nın hücresi iyi oldu. Bu arada Dilara'ya üzülünü verelim. Teşekkür ederim sevgilim. Sen oradan da içe, hiç fark etmez. Nasıl istiyorsun? Dikerek de içebilirsin, pipette de içebilirsin. Abi bu içim şunu çirkinliğine bak ya. Bir yudum için. Kahve ama hayır tabii ki. Yani yarısına İçer. kadar yerceğin o zaman en kötü. İçindekileri tekrar sen. Sen yine tükür şeyin yanına git. Ayran. Çöp kovası. Kola enerji, kahve. Nar suyu. Bir de düz kola. Aslında ayran haricinde bozan bir şey de yokmuş. Nar suyu. Nar suyu bozuyor bence. Ayran bozuyor. <Gülüyor> İç. <gülüyor> İç. <gülüyor> i̇çen içen. İçmiyor. İçen. İçine tüküremezsin. Vallahi gitmiyor Bak ya. yarıya kadar, o bombesi var ya bardağın, oraya kadar geleceğim. En kötü hiç yani, o Ya Orada... Yani bence hepsini iç. Bence de yani. Two hours later. Şimdi bak, Dilara kazanan kişi olarak ben şuraya kadar içeyim, anlaşılır Hayır, Dilara onun yanına şu içeceklerden birinden içiyordum. Aynen, eğer yani. buraya kadar bitirirsen bir tane eski içeceklerden bitirmen lazım. Ben bunu ağzıma tutup sonra kusmayı düşünüyorum. Öyle bir şey yapamazsın. sıyım ben. Yükçen, yükçen. Diğerinden Beyza de içildi. Bir de tevhidiyor ana. Dilara onunla çok mutlu. İçinde kahve olduğu için bastırıyor. Gerçekten bir yumuşasın aşkım böyle. Bu kadar. Ben o bombasına kadar içerim he. ha. Al. Kava burada kalsa olur mu? Abi kötü. Anladım <gülüyor> miylemi bozar mı bu? Beni. Güzel güzel. Kahve var içinde. <gülüyor> Kahveyi fazla koydum ki tadıkları olsun. Yani çok güzel olmuş. Sen hiç baktın mı tadına? de verdim. <gülüyor> Dedim çok kötü olmuş. Hadi, hadi bombesine daha gelmeden gel. Destek ol sevgilinin elinden tut. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi gitmiyor. Yemin ediyorum gitmiyor. Diler o zaman seç diğerinden üşüdüm aslında. Tam kaydı değer bir miktarda içti çünkü. Bombesine kadar üstünü tek. Onu mu seçeceksin? Bence pembe de mutlu. O en kötü o güzel var mı? Bunu içebilirsin ya. sen. Ne ki bu? Ne ki bu? Ne ki bu ki? O o da kahveli galiba. Güzel evet. o. Bunu içerim. O sütle kaprisen galiba. Olur verim. Sen bu <gülüyor> kadar iddialısın. <gülüyor> kusacak, Ulan, akşam kusacak, gece kusacak. <gülüyor> Yarım saat sonra biz hastanedeyiz arkadaşlar. biliyor. Blok çekmeye başlayacağız oradanlar. 3 da 2 yudum oldu şu Hayır, an. Hayır hepsi bitecek dedim. Bunu tamamını bitiremediğin için. Ama o dedi ki <gülüyor> madur ötüremiyoruz. Dilara'nın seçtiği <gülüyor> için. Hayır ama bak orada bombaya kadar gelseydin. Bombedeymiş işte. Bombaya, şu Bombede değil. Şu ya yarısı bunun ya. içinde. <gülüyor> yarısı bunun içinde. Ama önce beni içimdeyince sonra Bombaya kadar geldin oraya. attın. Hayır. Hadi arkadaşlar acelem var. Bir an önce bitirelim gidelim. Oh! <gülüyor> Yut. O giderse bir şeyler geliyor. Ya içmiyor vallahi içmiyor ya. Hayır ya, vallahi yeter ya. Dilara, yaz dolarınla bize ne ısmarlayacaksın yemek? Pizza. Şey, kendime ayakkabı alacağım yine. bu nasıl bir midecizlik aşkım ya? Güzel. Bu. <gülüyor> Ben içecekleri kendi tadıyla seviyorum, anladın mı? <gülüyor> ayranlı kola hiç içmedim mesela hayatımda. <gülüyor> Önceği kim yok. Dilara bundan sonra ayranlı kola birlikte içecek. Belli oldu, çok sevdi. Mızıkçılık yapmak istemiyorum. Gerçekten mızıkçılık Yüzünde yapmak istemiyorum. Yüzünde kız var. Ama gerçekten midem kaldırmıyor artık yani. Bence bunu burada bitirelim. Tamam, ben Dilara... Gerçi de... bunu içtim yani bak, bitti. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Yarısı seni. bunun içinde olduğu için bitti. Hayır, bir öncekinin. <gülüyor> bak içine. şimdi ben sana nasıl bitiriyorum, göstereyim mi? Hazır mısın? 1-2-3 Ağzıma girmeden de arkadaşlar Hayır hiç öyle bir şey olmadı Senin yaptığın ara çıkardı anladın mı? Sen ara bulucuyu da, çıkardı Buraya kadar girdi sonra geri çıktı Buraya kadar girmedi Vallahi girdi çıktı. Hayır buradan geri çıktı Midem mi tamam, var mı? Tamam, kabul arkadaşlar. etmedi gerçekten bak Bu kavga devam edecek Muhtemelen Mehmet kabul etmiyor <gülüyor> çünkü Evet Ama ben kazandım bu benim oldu yani evet, Tamam hadi gelin videonun sonunu çekeyim o zaman Evet arkadaşlar bana bir sürü komplo kuruldu iki kız kendi aralarında anlaşmıştı ama onlar kazandı anlaştıkları için ben kaybettim Biz hiç anlaşma Tebrikler hayatım. Tarafsız bölgeydim bu arada. Tebrikler hayatım Tebrikler <gülüyor> hayatım Merhaba Sen moderatör olma Bence çok iyiydi. İnancım sıfır. Bir sonraki videoda görüşürüz. İçine eklememi istediğiniz başka bir şeyler varsa yorumlarda fikir verebilirsiniz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz şu an gidip abone olabilirsiniz. Son bir şey söyleyecek misiniz? Like atmayı unutmayın. Evet video like Videoya atın yorum ve bir sonraki video bakayım. için arkadaşlar gerçekten fikirlerinizi yorumlarda bilirseniz onları içeriz herhalde. Evet. Ya yani deneriz yani içmeye çalışırız en azından. Görüşürüz. <gülüyor>